Değerli izleyen Ertürk'ün en taraftan haber bülteninde karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarifimaz'a tarikhaber.com An haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar bu ekranlarda. Gün ön çıkan gelişmelerimiz için bu verdim. An haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanalımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Ellam Tarik Haber, TikTok Tarik Haber, TV, Facebook Tarik Haber, LinkedIn Tarik Haber, Yay Tarik Haber, Tumblr Tarik Haber, Instagram et Haber, Twitter'e Ot Yılmaz, Zedit, Grant 08, YouTube Tarık Haber TV ve Kehmet Harik Yılmaz yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up Canlı yayında da yayındayız. Up canlı Yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlarız değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Aver TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli hayranım sesli olarak yayın listi videolar bekleniyorsanız bekliyorsunuz değerli dostlar. up canlı yayında yayındayız değerli dostlar ve diğer kanalımız olan nonolay'da da yayındayız non olay kanalımız Tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adım geliyor. Hatta yeni adımlar geliyor. Son dakika haberi göre Hazine ve Valiye Bakanlığından ekonomide yeni adım açıklaması geldi. Bu akşamdan itibaren son dakika haberi göre Hazine ve Valiye Bakanlığından yapılan açıklamada ekonomi ilişkin atılacak yeni adımlar bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca paylaşılacaktır denir. Finans, ekonomi, son dakika hazine ve maliye bakanlığından ekonomide yeni adım açıklaması bu akşamdan itibaren. Son dakika hazine ve maliye bakanlığından ekonomide yeni adım açıklaması bu akşamdan itibaren. Son dakika haberi, hazine ve maliye bakanlığından yapılan açıklamada, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımlar bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca paylaşılacaktır denildi. Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup, atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlar kamuoyu ile paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. 2 Sayfalık Yazılı Açıklama Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında yer alan Türkiye'nin, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alarak güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam ettiği belirtilerek, ekonomimizin yakaladığı güçlü ve dengeli büyüme performansının daim kılınması hedeflenmektedir. Geride kalan 20 yıllık süreçte, başta kamu maliyesi ve bankacılık sektörü olmak üzere elde ettiğimiz kazanımlar, ekonomimizin bu sağlam duruşunu desteklemektedir. Kamu maliyesinde sağlanan disiplinin oluşturduğu imkanlar, Zorlu dönemlerde ekonomimiz için bir manevra alanı olarak kullanılmaktadır. Bankacılık sektörümüzün sağlam ve istikrarlı yapısı ise özel sektörümüzün ve hane halkımızın ihtiyaç duyduğu finansmanın kesintisiz ve daha da önemlisi uygun koşullarda sağlanmasına aracı olmaktadır. Güçlü sanayi altyapısı ile dinamik ve zorlu koşullara kolay adapte olabilen özel sektörümüzde büyüme ve kalkınma hedeflerimizi birer birer yakalamamızda kuşkusuz bizlere önemli bir destek vermektedir denildi. Bu süreci başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok. Yakın geçmişte tüm dünyayı etkileyen birçok ekonomik zorluktan Türkiye'nin de etkilendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi. Bu sıkıntılı dönemlerin başında 2008 küresel finansal krizi ve onu takip eden 2011 Avrupa borç krizi akla gelmektedir. Türkiye ekonomisi tüm bu dönemlerden, dış şoklara karşı olan direnci sayesinde başarıyla büyüyerek ve daha da güçlenerek çıkmıştır. Yakın dönemde salgının dünya üzerinde bıraktığı etkiler henüz tam anlamıyla silinememişken yakın coğrafyamızdaki savaşın küresel ekonomiyi çok daha zorlu bir sürece taşıdığını birlikte deneyimliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalarla bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şükkemiz bulunmamaktadır. Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminin ise liberal olduğunu sorgulamak ve sorgulatmak için bir kısım çevreler eline geçen tüm fırsatları ne yazık ki pervasızca kullanmaya devam etmektedir. Son 6 yıldan bu yana ekonomimizde çeşitli olağanüstü tedbirlerin uygulanacağına dair bu spekülasyonlar, kasıtlı olarak ortaya atılmakta ve bizim değişmez ve vazgeçilmez serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır. Bugün tüm dünyanın özellikle enerji ve tedarik zincirlerindeki aksamalar kaynaklı nedenlerden oluşan enflasyon problemi Türkiye özelinde olabildiğince karamsar senaryolara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Hızlı ve çözüm odaklı adımlar atılacak. Yaklaşık 10 trilyon TL büyüklüğündeki Türkiye ekonomisinin başarısını dönemsel birkaç veriyle gölgelemeye çalışmanın tam anlamıyla haksızlık olduğu belirtilerek şöyle denildi. Kısa hava çıkarlara odaklananların son 20 yıldır risk dediği her faktörü ülkemiz kısa bir süre sonra fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bugünlerde de rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunmaya devam edildiğini görmekteyiz. Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık'ta spekülasyonlar şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkan vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır. Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket terdalarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık. Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında. Ekonomi ünitiminiz Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşte yapılan açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda. Haber mülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-27'ye kadar. Sosyal medyadan peş peşe mesajlar geldi. Bir kez daha uyarıyoruz. Cennet. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Yunanistan'a sert ifadeler kullandı. Yunanistan'a gayri askeri sadriki adaları siyahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum diyen Erdoğan önceki açıklamasında şaka yapmıyorum ciddi konuşuyorum ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan son olarak Yunanistan için Türkiye kimliğine hakkını ve hukukunu ihlal etmediği gibi Hakkını ve hukukunu da kimsenin çiğnenmesine izin vermez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı. İzin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunanistan'a sert ifadeler kullandı. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum diyen Erdoğan önceki açıklamasında şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum ifadelerini kullanmış. Erdoğan son olarak Yunanistan için, Türkiye, kimsenin hakkını ve hukukunu ihlal etmediği gibi, hakkını ve hukukunu da kimsenin çiğnemesine izin vermez dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atina yönetimini attığı Yunanca titlerle uyardı. Efes 2022 tatbikatında da sert ifadeler kullanan Erdoğan, Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki göstermişti. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler. Şaka yapmıyorum. Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı titler şu şekilde. Doğu Akdeniz'de bulunan ve ülkemiz ana karasına 2 günden daha az, Yunanistan ana 600 6-100 fazla olan meclisi için 40 bin kilometre kare deniz yetki alanı talep etmenin önemini uluslararası toplumun takdirine bırakıyoruz. NATO'yu ve 3. ülkeleri, Askeri olmayan bir rejime sahip adalarda çeşitli askeri tatbikatların hakların yasadışılığına dahil ederek araç sağlaştırma girişimi, yalnızca felakette sonuçlanacak bir girişim değildir. Aynı zamanda Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk Azınlığa Birliği'nin değerlerini, dünya çapındaki insan haklarını ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak baskı yapmaya devam ediyor. NATO içinde her şekilde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, Son iki yıldır askeri delegasyonlar toplantısı davetlerimize bile yanıt vermeyen Yunanistan'ın sorunlarıyla sakince yüzleştik. Ancak gösterdiğimiz sabır ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi sağduyulu olması, kendisini pişman olacağı sonuçlara götürecek hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği için, adaların silahsızlandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşmaların tanıdığı haklardan yararlanmaktan da çekilmeyecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arası Ağabeya bir televizyiz devam ediyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar değerli dostlar. İstanbul'da deşeri düşünen anlar yaşandı. O anki panikte bebeğini atacaktı. Adamut köyde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. Binanın çatısına çıkan yangında adeta cam pazarı yaşandı. Bina sakinlerinin binaya dolan duman yüzünden dışarı çıkmadığı yangında bazı bina sakinleri balkondan atlamaya çalıştı. Bir, bir bina sakinliği ise kucağına aldığı bebeğini sokaktaki yardım için bekleyen komşularına atmaya çalıştığı anlar korku dolu anlar yaşattı. Korkut da dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bu girişimlerinden vazgeçen bina sakine ifaia ekiplerinin çabasıyla binadan tahliye edildi. Bebeğini aşağı atacakken, can pazarının yaşandığı olayda dehşete düşüren görüntüler. Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. Binanın çatısında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Bina sakinlerinin binaya dolan duman yüzünden dışarı çıkamadığı yangında bazı bina sakinleri balkondan atlamaya çalıştı. Bir bina sakininin ise kucağına aldığı bebeğini sokaktaki yardım için bekleyen komşularını atmaya çalıştığı anlar korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bu girişimlerinden vazgeçen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin çabasıyla binadan tahliye edildi. Devşete düşüren anlara sahne olan korkunç yangın, Saat 20'de Arnavutköy-Servili sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla doldu. Binada oturanlar, dumanla dolan merdivenlerden dışarı çıkamayınca panikle evlerinin balkonlarına çıktı. Can pazarının yaşandığı dakikalarda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde evlerinin balkonunda kurtarılmayı bekleyen bina sakinlerinden bazıları önce atlamaya çalıştı, sonra atlamaktan vazgeçti. Bebeğini balkondan sarkıttı. Bir vatandaş ise henüz birkaç aylık olan bebeğini, sokakta halı açan vatandaşlara doğru atmak için balkondan sarkıttı. Dehşete düşüren görüntüler, vatandaşın bebeği geri balkona çekmesiyle son buldu. 20 kişi kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çoğu çocuk olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Rumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. DDA Allah haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar değerli izleyenler. Dünya devine transfer çalımı geldi. Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor. Son dakika abone olmayı teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrıl ayrılığı sonrasında Jorge Jesus köyübe getirmesi sarı lacivert e taraftarları heyecanlandırmıştı. Fenerbahçe'de futbol severler Jesus'un gelişiyle birlikte takıma yapılacak olan takviyeleri merakla beklemeye başladı. lacivert ekibin gündeminde Manchester United'ın futbolcusu Andreas Son dakika Fenerbahçe'den dünya devine transfer çalındı. Manchester United'dan geliyor. Son dakika haberleri Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus'un göreve getirilmesi sarı Lacibertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Yes, so. Fenerbahçeli futbol severler Jesus'un gelişiyle ah, birlikte haber. takıma yapılacak olan takviyeleri merakla beklemeye başladı. Sarı lacivertli ekibin gündeminde Manchester United'ın futbolcusu Andreas Pereira'nın olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberleri, Sport Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun son haftalarında büyük çıkış yakalayan ve ikincilik lig koltuğuna oturarak şampiyonlar ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından rota transfere çekildi. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Sarı Laci Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Andreas Pereira'yı istedi. Fenerbahçe'nin tıpkı Kim İnce'ye olduğu gibi bu transferde de Porto ile yarışta olduğu ifade edildi. Fenerbahçe teklif yaptı. Eskiden Rota Son'un haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer teklifinde bulundu. Manchester United, yeni menajeri Erik Ten bize görüştükten sonra transfer için bekleyecekleri cevabını iletti. Son karar Tenha'da. Toa Toppa. Jesse Lingard, Juan Mata ve Nemanja için ayrılıkları sonrası orta sahadaki ihtimalleri azalan Eric Ten Hagin, sezon başı kampında Pereira'yı görmek istediği ve buradaki performansına göre transfer için geri dönüş yapacakları vurgulandı. Transfere çok sıcak. Andreas Pereira'nın Jorge Jesus ile birlikte çalışma ihtimalinden ötürü Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktı ve transferi istediği de belirtildi. Bon servisi. Manchester United'ın bir yıllık sözleşmesi kalan Andreas Pereira için ilk başta 8 milyon euro bon servis bedeli talep edeceği ancak bu rakamı bir miktar daha düşürebileceği de belirtildi. Pereira'nın kariyeri Manchester United'ın PSV altyapısından transfer edip Irana'da Valencia, Lazio ve son olarak Flamengo'ya kiraladığı Andreas Pereira, geçen sezon 23 resmi maçta oynadı ve bir gol atıp iki asist yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber devam ediyor yaklaşık 23-27'ye kadar değerli dostlar. Merak ettikten soru yanıtını buldu. Altının masadan aday, aday çıkışı geldi. Ortak karar aldık denildi. Kala siyasette seçim tartışmaları kızıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu açıklarken kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun çıkışları akıllara Kılıçdaroğlu olma aday olacak sorusunu getirdi. Erdoğan'ın sık sık eleştirilerek adayların açıklaması çağrısına bulunduğu altılı masadan ortak aday ne zaman açıklanacak? Altılı masadan net yanık geldi. 2023 seçimlerine bir yıl kala siyasette seçim tartışmaları kızıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu açıklarken muhalefette Kılıçdaroğlunun çıkışları akıllara kılıçlaroğlumu aday olacak sorusunu getirdi Erdoğan'ın sık sık eleştirerek adaylarını açıklaması çağrısında bulunduğu altılı masadan çarpıcı bir adaylık açıklaması geldi seçim yaklaşırken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı gözler millet İttifakı'ndan ve altılı masadan gelecek adaylık açıklamalarına çevrildi demokrasi ve Atılım Partisi deva Genel Başkanı Ali Babacan Altılı Masa'nın adaylık gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Masa'nın hedefinin şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek olduğunu dile getiren Babacan, adayın seçimlere yakın bir tarihte açıklanacağını söyledi. Babacan ayrıca CHDP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Vatandaşlarımız büyük bedel ölüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da, Manisa Küçük Sanayi sitesi ve semt pazarını ziyaret edip, esnafın sorunlarını dinledi. Babacan, ardından partisinin Manisa İl Başkanlığı'na geçerek burada basın açıklaması yaptı. Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Ali Babacan, altılı masa görüşmelerine de değindi. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Babacan şöyle konuştu. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk günden itibaren ne yapacağıyla ilgili önünde kalın bir dosyası olacak. Seçimlerden sonra eğitimde ne yapalım? Sağlıkta ne yapalım diye plan program yapmaya başlarsak vakit su gibi akıp geçiyor. Biz bunun için bugünden çalışıyoruz. Seçim sonrası ne yapacağımızla ilgili net bir tablo elimizde var. Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Fakat bu hükümeti yanlışla ısrar ve inat ederse akıldan ve bilimden uzak ekonomiyle ilgili kararlar alırsa ülkemiz bırakın kronik enflasyonu hiper enflasyon dönemine girer. Allah korusun bu ülkenin insanları çok büyük bedel öder. Zaten bedel ödüyorlar. Bugün emekli maaşı ve asgari ücretle geçinen sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız zaten şu an büyük bir bedel ödüyor. Bunun herkes farkında ama hiper enflasyon dönemine girmek demek bugün ödenen bedellerin katlanması demek. Ülkedeki yoksulluğun artması ve mutlak yoksulluğun derinleşmesi demektir. Aday seçimlere yakın açıklanacak. Ortak adayın seçimlere biraz daha yakın zamanda açıklanmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Babacan şunları söyledi. Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. Altılı masanın hedefi şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Bu aşamada ortak bir karar ortaya koymuş durumdayız. Bir başka kararımızın bu ortak adayın seçimlere biraz daha yaklaşınca karar verilmesi ve açıklanmasıdır. Şu an yoğun bir şekilde ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışıyoruz. Önce yapabilecek işleri tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra o işleri yapabilecek, Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda bu ülkeyi parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde kim yönetebilir diye onu konuşmaya başlayacağız. Önce bir işi tanımlamamız gerekiyor. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son verdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı değerlendirmesinde bulunmadık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıktığına yönelik sorun üzerine Babacan şöyle yanıt verdi. Bugüne kadar altı genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili bu cumhurbaşkanı adayı olabilir ya da bu cumhurbaşkanı olamaz diye bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde bugüne kadar hiç olmadı. Öncelikle biz yapılacak işi çalışıyoruz. Hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edebilecek, Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Altı genel başkandan biri olabilir. Dışarıdan da olabilir ama altında ortamda bugüne kadar bunların hiçbirini konuşmuş değiliz. Devam. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar değerli izleyenler. Seçim Tanrı'nın aşk meydan okudu. Aday ben... Cumhurbaşkanı Erdoğan CHPG Başkanı Tema Arkadaşlarına sert söylemek lazım cihaletinden kaynaklanan kaflarıyla bizleri zaman zaman güldürmüyor, değil. güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca tartışmalarına da son noktayı koyarak seçim tarihini ve Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. Haber. Haber, politika, son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son verdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan, son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son verdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan, son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçlaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı peşinde koştuğunu dile getiren Erdoğan, hakkını yememek lazım, cehaletinden kaynaklanan gaflarıyla bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca adaylık tartışmalarına da son noktayı koyarak seçim tarihini ve Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Gazi Emir Fuar alanında AK Parti İzmir İl Danışma Toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım diye konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin dedi ve seçimlerin 2023 Haziran ayının ortasında yapılacağını söyledi. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Biliyorum ki aday olmak, ''Karşıma çıkmak için can atıyorsun'' ifadelerini kullandı. Hakkını yememek lazım, bizi güldürmüyor değil. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Birinci. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmir'in CHDP'nin de başında olan bir milletvekili vardı. Bu uzak İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmedi. İkinci. Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Bu uzak bazı şehirlerimizi ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye Kürtsü de sallayan ne seçildiği şehirlere ne de millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müttesebatı Genel Müdürlüğü'nün yaptığı spil batırmaktan ibarettir. Üçüncü huzat şimdi Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Meramını doğrudan millete anlatmak varken siyasi itbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Gerçi hakkını yememek lazım. Cehaletinden kaynaklanan laflarıyla bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil. Biliyorum ki karşıma çıkmak için can atıyorsun. Birinci. Kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine iftira ve hezeyanlarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de hafta sonu Kızılca Hamam'la çağrımızı tekrarladık. Buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak, hükme sermekten, bahane üretmekten vazgeç. İkinci. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Biliyorum ki aday olmak, karşıma çıkmak için can atıyorsun. Bugünden tezi yok, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Üçüncü 1,5 yılda bunca konutu ve iş yerini tamamladık veya tamamlama aşamasına getirdik. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyordur. deprem dönüşümündeki emeklerinden dolayı bakanlıklarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye ile birleşmiş... Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar değerli dostlarım. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den e, Fark farkdeki play-off final meselesinde Fenerbahçe ve Konyaspor Efes karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan Fenerbahçe veko ataşehirli Aral rakibini ikinci maçlara mağlup etti ve 3-2 ulaşacak, uzayacak takımını şampiyon olacağı seri de durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yine mağlup etti ve 2-0 öne geçti. Son dakika haberleri, Tığneyde Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de ağırladığı rakibini ikinci maçta da mağlup etti ve 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride durumu 2-0'a getirdi. Son dakika haberleri, Tığneyde Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, final serisinin ikinci maçında karşılaştı. Fenerbahçe, bunun ev sahipliğinde İlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan mücadele, sarı-lacivertlilerin 93-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçta da Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı ekip, bu sporla birlikte seride 2-0 öne geçmiş oldu. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride 3. karşılaşma, 10 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin final yolu. Fenerbahçe-Peku, Tığneyde Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı lacivertliler, playoff durumda ceyrek finali Furti-Trabursa Spor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı. Anadolu Efes'in final yolu Anadolu Efes, dün ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Kıla yok çeyrek finalinde Pınar karşı yakayı iki 1 yarı finalde ise Galatasaray Nefi 3-2 geçerek finale yükseldi. Final serisi programı Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle. Birinci maç 11 Haziran Cumartesi. 19.00 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem. Gerekirse, 4. maç 13 Haziran Pazartesi. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem. Gerekirse, 5. maç 15 Haziran Çarşamba. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Paylanlara bile bu sözde şaşırdı, saygısız denildi. Dünya Füballı'nda son 5 yılda damga sunulmuş bir isimli Messi En yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile müthiş bir rekabete giren Ajantili Yıldız'a milli takım Emine Emiliano Martinez'den büyük övgü geldi ancak Filibetçesinin ifadeleri ülkede karşılık bulamadı. Messi konuşurken Arjantin Devlet Başkanı bile susmalı diye Martinez'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. <gülüyor> son dakika Arjantin'i karıştıran sözler. Messi hayranları bile çok şaşırdı. Dünya futbolunda son 15 yılda damgasını vurmuş bir isim. Lionel Messi En yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile müthiş bir rekabete giren Arjantinli yıldıza, milli takım kalecisi Emiliano Martinez'den büyük övgü geldi ancak file bekçisinin ifadeleri de karışıklık yarattı. Messi konuşurken, Arjantin devlet başkanı bile susmalı diyen Martinez'in bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Lionel Messi Son dakika haberleri, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin adı gündemden düşmüyor. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, milli takım kaptanı Lionel Messi hakkında flaş ifadeler kullandı. Martinez, Messi'nin konuştuğu esnada Arjantin devlet başkanının bile sessiz kalması gerektiğini dile getirdi. Takımını mükemmel yönetti. Arjantin'in kazandığı Copa Amelica zaferinde Messi'nin takımını mükemmel bir şekilde yönlendirdiğini dile getiren Martinez, herkesin tüylerini diken diken ettiğini itiraf etti. Devlet başkanı bile susmak zorunda. Aston Villa kalecisi, krimi videoya verdiği röportajda, bunun sonuncusu olacağını ve her şeyini vereceğini söyleyen bir konuşma yaptı. Messi konuşurken çok etkilendim ve biraz titredim. Herkes susuyordu. Kim olursa olsun o anda susmalıydı. Menajer veya Arjantin başkanı olman bile bir şeyi asla değiştirmez. Orada kim varsa sustu ve sadece Messi'ye odaklandı. Çünkü Messi konuşuyorken Arjantin başkanı bile susmak zorunda ifadelerini kullandı. 86 gol Arjantinli süperstar Lionel Messi milli takımın için toplamda 162 mücadelede görev yaptı ve 86 gol katkısında bulundu. Arjantin'in en fazla milli maç oynayan oyuncusu olurken aynı zamanda takımın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmayı da başardı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hayatının çok... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23 kadar değerli dostlar. Gün oyuncular iddialı dizde buluştu. Değerli izleyenler, Disney Plus'ın kaç yılın ardından ikinci yerli dizisi olan Dünyayla Benim Aramda ilk kareler geldi. Başrolünü Demet Özdemir, Borak Gülsoy, Haf Hafsa Nur Sancaktan, Metin Ad Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Dönger, Ali Yorcuoğlu ve Zerin Tekin Dorun paylaştı Dünyayla Benim Aramda dizisi. Disney... İşte konusu de oyuncuları. Disney Plus'un kaçışın ardından ikinci yeni dizisi olan Dünyayla Benim Aramda'dan ilk kareler geldi. Başrollerini Demet Özdemir, Burak Gülsoy, Afsanur Sancak tutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerlin Tekindor'un paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimleri de sürüyor. Türkiye'de 14 Haziran'da başlayacak olan Disney Plus'un ikinci yerli orijinal dizisi Dünya ile Benim Aramda'dan ilk bilgiler açıklandı. Yapımını Mete Elyapım'ın üstlendiği, Fınar Bulut'un kalemi, Uğur Gezergin rejisiyle buluştuğu Dünya ile Benim Aramda'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kadrosunda ise Demet Özdemir, Murat Gülsoy, Aksan Sancak Tutan, Mehmet Aklınger, İbrahim Selik, Melisa Döngen, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor. Dünya ile Aramda içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisini, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyirci'nin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük yüksel değişimlere tanıklık edeceği dizinin yayın tarihi ise açıklanmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zuhar Topal fiziğiyle olay olay oldu. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-27'ye kadar değerli dostlar. Fatih Derim'in yeni adresini duyurdular değerli dostlar. Son dakika bine göre geride bıraktığımız sezona Galatasaray ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından Başkanı Burak Yılmaz yaptıkları görüşme sonrasında Devre arasında takımdan ayrılan Fatih Terim sarı kırmızı da sonrası perhangi bir yere görev almamıştı. Terim'in yeni adresinin hangi takım olacağı merak beklenirken Sudap Suri basınından fiyaj bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular. Büyük sürpriz. Son dakika haberleri de bıraktığımız sezona Galatasaray ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından başkan Burak Elmas ile yaptıkları görüşme sonrasında devre arasında takımdan ayrılan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüp sonrası herhangi bir yerde görev almamıştı. Terim'in yeni adresinin hangi takım olacağı merakla beklenirken Sudi basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberleri Galatasaray'dan geride bıraktığımız sezonun devre arasında ayrılan ve ayrıldığı günden itibaren gündemden düşmeyen teknik direktör Fatih Terim'in geleceği futbol severler tarafından merak ediliyordu. Sarı-kırmızılık takımdan ayrıldıktan sonra birçok takımla adı anılan Terim için Sudi basınından flash bir ipliğe ortaya atıldı. Everton ile adı anılmıştı. İngiliz basınından Dodison Nes, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'un teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediğini yazmıştı. Tecrübeli teknik direktör sezon başında Galatasaray'a imza atmadan önce de Everton'un yine gündemine gelmişti. Temas kurmaya çalıştılar. Suudi Arabistan basınının haberine göre, Al Nass'ı kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör için daha önce de Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu öne sürülmüş, lakin resmi bir gelişme olmamıştı. Jorge Jesus'u Fenerbahçe'ye kaptırdılar. Kadrosunda Anderson Thaliscan, Vincent Aburbakar gibi yıldızlar olan Alnast, mevcut teknik direktörü Miguel Angel Russo'dan memnun değil. Hatta Portekiz basınında çıkan haberler göre, Arabistan temsilcisi Jorge Jesus'u da teklif götürmüş ve red cevabı almış. Fatih Terim seçimi bekliyor. Fatih Terim ise Galatasaray'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekliyor. Rusun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek olan Fatih Terim, bu anlaşma durumuna göre kararını vermeyi düşünüyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-27'ye kadar. Gün videosunda bugün saniye erçinde yaşandı doğa manzarası çekerken başına gelmeyen kalmaz. Gün Şone'de bir kişi cep telefonuna doğa manzarasını kayda alırken yıldırım düştü. Kürt'ün ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda yaşanan olayda kendisi yakın bölgeye yıldırım düşen vatandaş o anları saniye saniye kay kayda aldı. Yıldırım düşme anda yaylada bulunan başka bir kişinin de olay sonrası bölgenin hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüntüsü. Saniyeler içinde yaşandı. Doğa manzarası çekerken yıldırım düşme anını kayda aldı. Gümüşhane'de bir kişi cep telefonuyla dua manzarasını kayda alırken yıldırım düştü. Kürtün ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda yaşanan olayda kendisine yakın bölgeye yıldırım düşen vatandaş, o anları saniye saniye kayda aldı. Yıldırım düşme anında yaylada bulunan başka bir kişinin de olay sonrası bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşın yakın bölgesine yıldırım düştü. Panik anları kameraya yansıdı. Yayında elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yürüten bir elektrikçinin de bulunduğu bölgede yıldırımın düşmesiyle yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölge. Açıklamadan saniyeler sonra dolarda dikkat çeken dalgalanma geldi değerli dostlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması sonrası dolar kuruna dikkat çeken dalgalanma bir Son dakika habere göre. Hazine ve Maliye yapılan açıklama sonrası dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Bakanlık açılamasında önce gün içinde 17.44'ü gören dolar kuru açıklama sonrası 16.86'a gelirdi. Öte yandan. Bakanlığın gelir endeksi senet ihracı ile ilgili yeni açıklamasından sonra dolar tl kurunda yeni bir hareketleme görüldü. Saat 20.06 itibariyle dolar tl kuru 17'de 12 kuruşa kadar yükseldi. İşte son dakika haberinin detayını. Son dakika hazine ve maliye bakanlığının açıklaması sonrası dolar kurunda dikkat çeken dalgalanma. Son dakika haberine göre... Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama sonrası dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Bakanlık açıklamasından önce, gün içinde 17.44'ü gören dolar kuru, açıklama sonrası 16.80'liğin altına geriledi. Öte yandan bakanlığın geliri endeksli senet ihracı ile ilgili yeni açıklamasından sonra dolar tl kurunda yeni bir hareketlenme görüldü. Saat 23.06 itibarıyla dolar tl kuru 17.12'ye kadar yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımlar bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca paylaşılacaktır açıklaması sonrası Dolar-TL kurumda dalgalanma gözlemlendi. Dikkat çeken dalgalanma. Bakanlık açıklaması öncesi 17 liranın üzerinde olan dolar kurup son dakika açıklaması sonrası saat 19.20'de 16.82 Türk lirasına kadar geriledi. Gelire endeksli senet ihracı. Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Geliri Endeksli Devlet iç Borçlanma Senedi Toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Bakanlığın yeni açıklaması sonrası dolar kurumda ikinci kez bir dalgalanma yaşandı. Saat 23.06 itibarıyla dolar tl kurum 17.12'ye kadar yükseldi. Son dakika hazine ve Maliye Bakanlığından ekonomide yeni adım açıklaması bu akşamdan itibaren ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Piyasalar için Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-27'ye kadar değerli izleyenler. Açıklama geldi. O ülkeye artık kimlikle gidilecek. Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor. Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada Yeni uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edildi. Açıklama geldi. Yeni dönem başlıyor. O ülkeye kimlikle gidilebilecek. Sırbistan ve Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor. Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada yeni uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edildi. Sırbistan hükümeti Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Kimlik dönemi başlıyor. Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi. Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 23-27'ye kadar değerli dostlar. Saniye saniye kaleli de durağında ilginç anlar yaşandı. İstanbul Belikdüzü'nde akşam saatlerine metrobüs durağında yaşanan yolcu yoğunluğu ilginç anlar... isey metrobüsün önüne keserek göstermesi dikkat çeken görüntülerin oluşmasından neden oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasıda ambient yansıdı. Beylikdüzü'nde bir yolcudan dikkat çeken metrobüs etkisi böyle önünü kesti. İstanbul Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yolcu yoğunluğu ilginç anlara sahne oldu. Bir yolcu araçla Yolcu almadan geçmesine tepki gösterdi. Yolcunun tepkisini ise metrobüsün önünü keserek göstermesi dikkat çeken görüntülerin oluşmasına neden oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla an ve an kaydedildi. Saat 19.00 sıralarında İstanbul'daki Beylikdüzü metrobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. Özellikle metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine çok sayıda yolcudan tepki geldi. Bir yolcu ise tepkisini metrobüsün yolunu keserek gösterdi. O anlarda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. İşte vatandaşların metrobüs tepkisiyle ilgili tüm detaylar. Durakta beklemek zorunda kaldı. Düzü metrobüs durağında arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme derecesine getirdi. Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, rahat çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan başka bir metrobüsün önünde durdu metrobüs sürücüsü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş bir süre metrobüs şoförünne sistemde bulundu metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti Yaşanan ilginç anlar ise üst geçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Metrobüs hatları yeniden normale döndü. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. DLA de ana sayfaya dönmek için... Yıllardır atıl vaziyetteydi, artık yeni filmlere ev sahipliği yapacak. Kibar Feyzo'nun çekildiği meşhur konakta restorasyon başları, film stüdyosu olacak. Hatay'da bulunan ve başta Kibar Feyzo olmak üzere, Atak, ezogelinin Kaçak, Asi, Kasabay ve Sultan gen gibi Türk sinemasının birçok önemli projesine ev sahipliği yapan, Tarih Konağı'nın Restorasyonuna başlandı. Hatay varisi Rahmet film stüdyosuna dönüştürülecek konak bundan sonra çekilecek dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak deniz. Kibar Feyzo'nun çekildiği meşhur konakta restorasyon başladı. Film stüdyosu olacak. Hatay'da bulunan ve başta Kibar Feyzo olmak üzere adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asil, Kasaba ve Sultan Gelin gibi Türk sinemasının birçok önemli projesine ev sahipliği yapan Tarihi konağın restorasyonuna başlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, film stüdyosuna dönüştürülecek olan konak, bundan sonra çekilecek dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak dedi. Birçok dizinin de çekildiği yeni adıyla Kavalcık Eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Kunağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı. Restorasyonuna başlanan ve birçok filme ev sahipliği yapan Kemal Sunal ve Şener Şen'in başlığı oynadığı Kibar Feyzo filminin çekilmesiyle tanınan Konak Film Stüdyosu'na dönüştürülecek. Suriye sınırında yakın mesafede bulunan Fatih Aliye Müderdiz Konağı'nın restorasyon maliyetinin 20 milyon 200 bin lira olacağını söyleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Restorasyonun 12 aylık sürede biteceğini ifade eden Doğan, burası 1950 yıllarında yapılan bir konak. Bu konak yıllardır atıl vaziyetteydi. Geçen sene burayı kamulaştırdık ve projemizi hazırladık. Projemizle birlikte burayı bir film sütüdyosuna çeviriyoruz. Bugün itibariyle de restorasyon çalışmalarına başladık. Bu konağın birçok hikayesi vardır. En bilinen İkibar Feyzo olarak Kemal Sunal, Şerşen ve Adile Naşit gibi çok sevilen sanatçılarımızın oynadığı film bu konakta çevrildi. Yine Asi dizisi de bu konakta çevrildi. Önümüzdeki ay içerisinde yeni çekilen Atatürk filmi için de bu alanı belli bir süreliğine tahsis edeceğiz ve o filminde bazı sahnelerinin burada çekilmesini sağlayacağız dedi. Güzel bir mekan olacak. Atay Valiliği olarak, kentin turizmden hak ettiği payı alması için çalışmaların sürdüğünü ve bu anlamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Doğan, Şunları söyledi. Burada hem konağı ayağa kaldırmak hem de film, sinema sektörüne hizmet vermek adına böyle bir projeye imza attı. Ülkedeki ve dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen yatırımlar sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında konağın Hatay ve Türkiye adına güzel bir mekan olacak, acele kamulaştırma kararı vererek süreci hızlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana ve devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-27'ye kadar. Karakolun önünde Malatya'da sıcak saat düzenlendi. Polis merkezi önündeki salda 2 kişi yaralandı. Olayda 4 kişinin gözaltına aldığı bildirileri öte silahlı salda ile ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'da hareketli dakikalar. Polis merkezi önünde silahlı saldırı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir polis merkezi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Polis merkezi önündeki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayda dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan dört kişiden yaralandı. Olayda dört kişi gözaltına alındı. Sohbet edenlerine üzerine ateş açtılar. Olay, saat 20.30 sularında Baktalgazi ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir polis merkezinin önünde sohbet eden Ot, Ot Mevye ile Fevye, tanımadıkları bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isart alan iki kişi yaralanırken, yaralılardan biri polis merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulanslarda yapılan yaralılar od ile okulgut merkezine kaldırıldı. İnceleme başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerde bir adet tabanca ile iki boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen meyve, sevi, oy ile meyve gözaltına alındı. Yaralılardan od polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde arkadaşları ile polis merkezi önünde konuşurken, Tanımadıkları bir şahıs tarafından üzerlerine ateş açıldığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Böyle Her her yerine bu haberimize bir de tarama. Ama daha ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak üzere de akşamları yeni sokaklara.